Bugün 2 Kasım 2021 Salı Mars günündeyiz. Ay saat 2.10'da terazi burcuna geçecek. Önümüzdeki 2 gün ay terazi burcunda ilerlerken gerek kişisel gerekse toplumsal alanlarda ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, mahkemeler, davalar, rekabet gibi temalar öne çıkabilir. Sabah saatlerinde ay kova burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak güne daha pratik ve disiplinli enerjilerle başlayabilir günlük işlerimize ve planlarımıza odaklanabiliriz bilgili ve yetkili kişilerden destek alabilir kişisel potansiyellerimizi hayata geçirmek için fırsatları değerlendirebiliriz Bugün terazi burcundaki Merkür ve oğlak burcundaki pürütü arasındaki dik açı kesinleşiyor kişisel arzu ve hedeflerimize kararlı ve tutkulu yaklaşırken aşırı sabit ve inatçı davranmamız mümkün bu, yakınlarımız ve çevremizdeki kişilerle ego ve güç çatışmalarına yol açabilir. Daha sağduyulu ve olgun davranmak, çevremizdeki tecrübeli kişilerin desteklerini almak yararlı olabilir. Akşam saatlerinde terazi burcundaki ay ile boğa burcundaki uranüs arasında etkinleşecek gergin görünüm, ilişkilerde bireysel ve bağımsız davranma eğilimini güçlendirebilir. Oluşabilecek ani huzursuzluklara karşı temkinli olmalı, dürtüsel davranışlardan uzak durmaya çalışmalıyız.